Merhaba arkadaşlar, bir önceki videoda sürekli kullandığım bu banka örneğini vermiştim. Bu örnekte de bazı projeler kullanılması ve tekrar bankama yatırılıp tekrar borç olarak verilmesi amacıyla bu altının kredi olarak verilmesini işledim. Bu örneklerde bankanın her kredi verişi akabinde yeni bir varlık oluştuğunu ve bu varlığa denk gelen bir sorumluluğun meydana geldiğini görmüştük. Bu sorumluluklar, ya çeke Abi mevduat hesabı oluşturulması, ya da girişimcilere, işçilerine ödeme yapmak veya arazi almak ve benzeri için nakit olarak banknot şeklinde verilmesinden ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla merak edilen, bankanın bu işleme hangi noktaya kadar devam edebileceğiydi ve bu döngü ne zaman duracak? Bir banka bilançosunun sağ ve sol tarafını sürekli artırabilir mi? Bu soruya yanıt verebilmek için sizlere karşılık oranı fikrini sunacağım şimdi Önce bu bilançoyu doğru değerlendirdiğimizden emin olmak için kısaca tekrar edelim Ve bazı şeyleri netleştirelim Çünkü bazen çok fazla varsayımda bulunuyorum Hatırlayalım bunlar varlıklar Şöyle kalın bir çizgiyle sıraladıklarımın tümü varlık Buradaki yani bankanın binası da dahil olmak üzere, hepsi bankanın varlıkları ve sorumluluklar. Kırmızıyla yapalım, bu rengi gerçekten seviyorum. Şu anda kırmızıyla sınırlandırdıklarım da sorumluluklar. Ve bu da banka sahibi kimse ki hissedarlara da ait olabilir. Bu şahıs malı da, evet öz sermayedir. Farklı bir renkle yazayım, bu da öz sermaye. Tüm bunlar da sorumluluklar. Soru şuydu. Bir banka varlıklarını ve sorumluluklarını artırmak için daha ne kadar kredi sağlayabilir? Hatırlayalım, D'ye 100 altın karşılığı kadar bir kredi sağlandı ve buradan 100 altın vermek yerine D adına çeke tabi bir mevduat hesabı oluşturuldu. Daha sonra da D, A'ya ödeme yaptığı için burada A yazıyor. Altını da daha net görebilmemiz için farklı bir renkle işaretleyelim. Burası varlıklarımızın altından oluşan kısmı. İyice netleştirmek için içini tarayalım. Altının tamamı bu 500 altın. Şimdi dilerseniz karşılık oranı kavramına girelim. Hatta önce rezervi, yedek akçeyi tanımlayalım. Rezerv, bir gün ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kenara konulan şeydir. Bu durumda, bu örnekteki gibi piyasaya sunulmuş banknotlar ya da oluşturulmuş çeket abi mevduat hesaplarından vadesiz hesaplardan oluşan, tüm bu sorumluluklara karşı bir muhdi her zaman bankaya gelip herhangi bir sebepten dolayı tüm altınını talep edebilir. Belki kasabayı terk ediyor ya da belki artık bu bankaya güvenmiyor. Belki de kuyuma yatırım yapmak istiyor. Her ne sebeple olursa olsun şahıs altınını geri istiyor. Bunlar vadesiz hesaplar, çeke abi mevduat hesapları ve bunlar da her zaman altına çevrilebilecek banknotlar Bankacılık kavramını işlemeye başladığımızda bunlardan biraz bahsetmiştik Herhangi birinin altınını geri isteyebilme ihtimaline karşı kenarda bir miktar altın bulundurmalıyız Bu, yedek akçe olarak ayırmanız gereken altının miktarı, altın varlığınızın toplam vadesiz sorumluluklarınıza oranıdır Buna biz karşılık oranı diyoruz Ve bu yarattığımız dünyada rezerv değerimiz altın İleride bu altın sisteminden çıkacağız o zaman rezerv değerimiz bizim nakit olacak Ama şimdilik daha kolay olacağını düşündüğüm için altın kavramıyla devam edelim Bu bankanın karşılıklar oranı Altın varlıklarının toplamı bölü toplam vadesi sorumluluklardır Burada toplam sorumluluklar diyemiyorum çünkü aslen bizim örneğimizdeki sorumlulukların tamamı vadesiz. Yani her an altına dönüştürülebilmeleri talep edilebilir. Fakat bir banka çok uzun vadeli ve ödeme ertelemeli mesela 10 yıl sonra ödemeye başlayacağı kredilerde alabilir. Böyle bir durumda bunun ödenmesi için şimdiden kenara yedek akçe ayırması gerekmez. Bu resmi tanımla başka bir yerde karşılaşmayacaksınız çünkü çoğunlukla artık altın standartını terk etmiş durumda. O zaman toplam vadesiz sorumluluklarımız neler olacak? Bu örnekteki toplam banknotlar ve vadesiz hesaplar veya çeke tabi mevduat hesapları Günün koşulları ile ilgili bilgi vermek açısından söylüyorum Bir süre sonra her bankanın kendi banknotu bastığı dünyayı da Terk edeceğiz Bakalım bu banka için oran neymiş Toplam altın varlığımız 500 Peki vadesiz hesaplarımızın toplamı nedir? 100 200 300 400 600 Ve sanırım burada da bir 100 var, evet 700 Yapmış olduğum hesaba göre toplam vadesiz sorumluluklarım 700 ve Bankanın altın varlıkları toplamı da 500 bu bankanın karşılık oranı oldukça yüksek, 5 bölü 7 ne yapar? Sanırım %62, tabii eğer doğruysa. Hayır hayır durun, şöyle kafamda bir hesap yapayım. 50'de kaç 7 var? 7 kere 7, 49 eder. Evet yaklaşık %71. Bu bankanın karşılık oranı %71. Bankaların daha fazla varlık yaratarak ve kredi dağıtarak bilançolarını büyütmelerini engelleyen şey de işte bu. Karşılık oranı Banka denetçileri karşılık oranınız yani Vadesiz çeke tabi mevduat hesaplarınıza karşılık olarak tutmanız gereken yedek akçe Mevduat-munzam karşılığı olarak da isimlendirilir Şu kadardır diyebilirler Dilerseniz monotonluğu ortadan kaldırmak için rengi değiştirelim Artık karşılık metası olarak altın kullanılmasa da günümüzde bu oran %10 civarında ama güvenli davranmak isteyerek, zorunlu karşılık oranını %20 yapmak isteyebilirler Diyelim ki, mevduat-munzam karşılığınız %20 Bunun anlamı zaman içerisinde belirtilen herhangi bir anda Muğdilerin %20'den fazlası paralarını talep etmeyecekleri anlamına gelir Bankanın bu orana göre likiditesi olacaktır ve vadeni yerine getirebilecektir çünkü tüm bu insanlar, zaman içerisinde belirtilen herhangi bir anda bankaya gidip altınlarını geri alabileceklerini düşünürler. Bu sistemin çalışması güvene dayalıdır. Güvenin olması içinse, birisi parasını istediğinde banka bu konuda iyi olmalıdır. Banka bunu anında ödeyebilecek durumda olmalıdır. Banka denetçileri bankanın devamlılığını ister, devamlılık içinse likit rezervi gerekir. Bizim bankamız için karşılık oranı %71'di. Bu krediler 1-2 yıl için verilmiş olabilir. Eğer bu dönemde insanlar %71'den daha fazlası paralarını çekmek istemezlerse problem yaşamayacağız. Şayet her ne gibi tuhaf bir sebepten olursa olsun, birden bu insanların %80'i Vadesiz hesaplarını ya da banknotlarını altına çevirmek isterlerse, banka elindeki altınla bu talebi karşılayamayacaktır. Bu gerçekten çok kötü bir durumdur. Bu bir bankaya hücum durumudur. Şimdi bunun kötü olmasının birkaç sebebi var, dilerseniz buna bakalım. Bunlardan birisi bu vadesiz mevduat hesaplarınızın o kadar da harika olmadığını gösterir. Çünkü istediğiniz anda altınızı geri alamıyorsunuz. Bunun nedeni ise, insanlar bankadakinden daha fazla altın talep etmeye başlıyorlar. Bir diğeri ise, sistemdeki herkes size güvenini kaybedecek ve belki de o güzel tapınak benzeri binalara sahip olan bankalar düşündüğüm kadar güvenli değilmiş diyecekler. Dolayısıyla herkes parasını çekmeye çalışacak. Buna bankaya hücum durumu denir. Bu örnekte eğer 300 altın değerindeki kredinin gerçekten karşılığı varsa ve geri ödenebilecekse Aynı şekilde bu 100 altın değerindeki kredi de geri ödenebilecekse Bu banka sorumluluklarını ödeme kabiliyetine sahiptir diyoruz Varlıkları sorumluluklarından daha fazladır Yeterli zaman tanınırsa tüm sorumluluklarını geri ödeyebilir Şayet tüm bu insanlar bir anda gelip 500 altın yerine 600 altın çekmek isterlerse, aslında 700 de isteyebilirler ve bu tutarı hemen alamazlarsa, sistemdeki herkes güvenini yitirecektir ve büyük ihtimalle herkes tüm parasını çekmek isteyecektir. Böyle bir durumda da tüm sorumlulukların ödenmesi gerekir. O zaman banka belki elindeki varlıkları satmaya çalışacak, bu kredileri başkasına aktarmayı deneyecek ya da birilerinden alacaktır. Tahmin edersiniz ki bu büyük bir karşılık yaratacak ve tamamen güvene dayalı olan sistem çökmeye başlayacaktır. Her neyse ilk sorumuz krediler vererek ve vadesiz hesaplar oluşturarak bilançomuzun varlıklar ve sorumluluklarını nereye kadar artırabileceğimizin sınırı nedirdi? Ve bu sınır denetçiler tarafından belirlenen karşılık oranıyla hesaplanır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın